Binasal varlığın başına bu kadar kısa sürede bu kadar çok sorunun düşüşmesi tarihte pek görülecek bir şey değil. Öyle Bitcoin'den bahsediyorum. Bir ton ayak yemiş, parçalanmış, paralanmış, harap olmuş, pesleri çıkmış Bitcoin'den bahsediyorum. Nasıl oldu bu süreç, neler yaşandı ve daha da önemlisi ben bu süreçte neyi yanlış yaptım da Haziranda Bitcoin 60 bin dolar olacak dedim. Bundan sonra nasıl bakıyorum? İşte bütün bunları bugün anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Neler oldu? Ben Mayıs ayında bir tahminde bulundum ve dedim ki Haziran ayında Amerikan Merkez Bankası politika gevşemeleri yapacak. Yani enflasyon ve mücadele biraz gevşedecek. Bu piyasaları bir rahatlatacak. Bitcoin de 60 bin dolara gidecek. Yanılmıyorsam ben tahmini yaptığımda Bitcoin 35-40 binler civarındaydı. Dediklerimin tam tersi oldu ve Bitcoin 20 bin dolar, hatta bir ara 17 bin dolarlara kadar indi. Nerede hata yaptım? Neler oldu? Bütün bunlar biraz üzerinden geçmem gerekiyor. Çünkü eğer benim bu video kanalımı izlemeye devam edecekseniz ki umarım böyle yaparsınız. Bana güveniyor olmanız lazım ve bana güvenmeniz için de benim hatalarını açıkça kabullenen ve nelerin yanlış yaptığını ve geleceğe nasıl farklı bakacağını anlatan bir insan olmam gerekiyor. O yüzden müsaade ederseniz bugün bu kısa hikayenin üzerinden biraz geçeceğiz. Nelerde hatalar yaptım? Bitcoin'in başına neler geldi? Bütün bunları birlikte ele almaya çalışacağız. Aslında benim büyük hatam Amerika Merkez Bankası'nın tavrını yanlış öngörmem oldu. Bunun nedeni de enflasyon konusundaki öngörümün yanlış olmasıydı. Ben Haziran ayında enflasyonun gevşemeye başlayacağını düşünüyordum. Neden? Çünkü Amerika'da yavaş yavaş talebin düşeceğini, bu talep düşmesinin, firmaların fiyatları indirmesine, bunun da enflasyonun düşmesine neden olacağına inanıyordum. Maalesef yanılmışım. Bir ayla yanılmışım aslında. Çünkü bütün bu dediklerim Temmuz ayında gerçekleşti. Temmuz ayında... Bütün emtia fiyatları gerilemeye başladı. Başta petrol olmak üzere. Neden? Çünkü talep azaldı. İnsanlar daha az ekonomik faaliyet gösterdi. Walmart gibi, Target gibi Amerika'nın büyük perakendecileri talepte büyük düşme olduğunu, ellerinde envanter biriktiğini, bundan dolayı biraz fiyatları düşmeye başladığını söylediler. Nitekim FED de aynen Haziran ayında olduğu gibi Temmuz'da da yüksek bir faiz artışı yaptı ama açıklaması biraz daha güvercince oldu ve dedi ki Artık enflasyonla mücadelede yol aldığımızı düşünüyoruz. Fiyatlarda bir gevşeme var. Ekonomik ortamda biraz duraklama var. Bundan dolayı önümüzdeki döneme daha dikkatli bakacağız ve biraz veriyi takip edeceğiz dedi. Piyasalar buna bayıldılar ve Temmuz ayında benim hazırlar için öngördüğüm büyük ralliler başladı. Nasdaq borsasında ve S&P 500'de %15'in üzerinde artışlar gerçekleşti. Kripto da buna duyarsız kalmadı. Bitcoin haziran sonunda 17 bin dolara inmişken bu dönemde 24 bin dolara kadar çıktı ve Ethereum'daki yükseliş %50'leri buldu. Diğer bütün de neredeyse yükselişler yaşadık. Yani tahminim aslında doğruydu ama bir aylık bir hatam vardı ve bir aylık hata önemli. Çünkü Haziran ayındaki Fed'in aniden 75 bas puanlık faiz artışı Piyasaları derinden sarstı. O dönem çok yüksek gelen enflasyon verisi. Yanılmıyorsam 8.1'di. İnsanları inanılmaz derecede korkuttu. Ve hazin ayı böylece son derece kötü geçti. Bu benim en büyük tahmin hatam. Ve dediğim gibi önemli bir hata. Çünkü böyle dönemlerde bir aylık kısa sapmalar kritikler. Ve ben biraz fazla ilimsel davranmışım. Bundan dolayı sizlerden gerçekten... Çok çok özür diliyorum ve bundan sonra tahminlerimi çok daha sakin, çok daha alçak gönüllü, çok daha fazla makro veri okuyarak yapacağıma söz veriyorum. Bu nedenle pek çok makro ekonomi veri sitesine üye oldum. Dünyaları takip ediyorum şu anda ve aldığım sonuçlar da iyi. Bizim Haddin Aşk Kulübü'nde bir WhatsApp grubumuz var. Siz de katılmak isterseniz linki aşağıda. O WhatsApp grubunda tahminlerde bulunuyorum. Ve Haziran ayında değil ama Temmuz'da çok iyi sonuçlar aldık. Bütün grup iyi paralar kazandık. ...artık tahminlerim daha yerine oturmaya başladı. Çünkü makro ekonomiyi ve bunun kripto varlık üzerindeki etkisini çok yakından takip ediyorum. Fed politikası ve enflasyonu çok yakından takip ediyorum. Amerikan doları ile Bitcoin arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyorum. Çünkü bu da yine Haziran'da benim öngöremediğim bir mesele oldu. Amerikan doları inanılmaz yükseldi diğer bütün para birimleri karşısında. E Amerikan doları doğrudan Bitcoin'in rakibi. O yükselince insanlar niye Bitcoin alsınlar? Gidip dolar alırlar. Bu da yine öngöremediğim bir şey. O bağlantı da kafamda çok net değilmiş açıkçası. Bütün bunları bu dönemde öğrendim. Özür diliyorum ama kendime geliştirdim. Bundan sonra daha iyi tahminlerde bulunacağımı düşünüyorum. İkinci hatamda ne oldu biliyor musunuz? Kripto varlık pazarının içerisindeki karmaşık ilişkileri ben iyi anlayamamışım. Hatırlayalım neler oldu Haziran ayında? Önce Terra battı. Terra batınca onun kripto parası olan Luna da battı. Bir yandan da onun stable coin'i battı. Ve piyasalardan 40 milyar doların üzerinde parayı eritti. Tabi bu inanılmaz bir güven sarsılması neden oldu. Ama ben şöyle düşünüyordum hala, ya tamam da bana ne terada ben Bitcoinciyim arkadaş. terada küçük bir yatırımım vardı, hani hatırlıyorsanız şu en değerli 10 kripto varlığa yatırım yapma stratejim çerçevesinde. Ama önemli değil orada kaybolan para. Ne olacak ki? Bitcoin'e ne olacak? Bitcoin bir miktar belki güvenden sarsılır ama yolumuza bakarız dedim. Öyle değilmiş. Çünkü ben Luna'yı yeterince incelememişim. Luna Vakfı, yani bu coin'i çıkaran vakıf, kendi stable coin'i güvende tutmak için... Arkasında aslında bir Bitcoin rezervi yaratmış. Yani bunu bir teminat gibi gösteriyor yatırımcılarına. Ve Luna sarsılınca, Luna bir saldırıyla sarsıldı. Bu konu bir videoya yapmıştım. Linki yukarıda. O saldırıdan sonra Bitcoin'e de satmaya başladı. Niye? Çünkü saldırıya karşı koyup Stablecoin'unu 1 dolar da yeni tutabilmek için piyasaya bir şeyler satmak zorundaydı. Ve elindeki Bitcoin'leri de sattı. Bu da işte kartop etkisi yaptı. Yani bir yandan güven sarsılıyor, bir yandan da o güveni sarsan firma piyasaya fazladan bitcoin satıyor. Bu tabi bizim kabusumuz oldu. İşte bu ilişkileri daha iyi anlamam gerekiyormuş ve artık hakikaten her bir finansal varlığın arkasında teminat olarak ne var vesaire buna bakmadan yatırım yapmıyorum. O yüzden de en değerli 10 kriptoya yatırım yapma sürecime bir ara verdim. Luna onların içerisindeydi biliyorsunuz ve hata yapmışım. Şimdi her birini tek tek detaylı inceliyorum. Hatta Ethereum'a bile bu yaklaşmakta olan merge projesindeki bir takım risklerden dolayı şüpheyle bakıyorum. Neredeyse tamamen Bitcoin'e döndüm diyebilirim. Bunun üzerine duracağız ama hata'm ne benim burada? Yatırım yaptığım varlıkların bir kısmının arkasındaki olan biteni, özellikle de teminat ilişkileri, ekonomik ilişkiler bunları pek anlamamışım. Şimdi bunun üzerine çok daha fazla durma niyetlisiyim önümüzdeki dönemde. Bu iki temel hatamın dışında bile gerçekten hiç öngöremediğim, hiç fikrim olmayan gelişmeler de oldu. Çünkü Türkiye'den onları pek takip etmiyoruz. İki tane... Hedge fund, ki bu hedge fund yatırım fonları, bunlar kripto varlıklara yatırım yapan fonlar. Bir tanesi adı Celsius, öbürü de three arrow Bunlar battılar. Bunların batmasının temel sebebi kripto varlıklarda bir erime oluyor hızla biliyorsunuz değerlerde. Bunlar da kaldıraçlı işlem çok yapıyorlarmış meğerse. Bundan dolayı da battılar ve kendine paralarına emanet eden bir sürü insanın parasını da imha ettiler. Bu da piyasada olan güveni sarstı. Açıkçası buradan kendime şöyle bir ders çıkarttım. Kripto ekosistemi çok kompleks, karmaşık bir yer dönmüş durumda. Artık burada böyle fonlar da var burada da, yatırım yapan sadece buna odaklanmış fonlar. Ve bunlar pek şeffaf değiller. Bunlarda bir regulasyon da pek yok doğrusu. Bunların içini görmeye çalışmak da çok zor. Bu nedenle bu tip fonların yatırım yaptığı varlıklara riskli bakmakta büyük fayda var. Bunlar Bitcoin'e de yatırım yapıyor ama daha çok kaldıraçlı işlemlere yatırım yapıyorlar başka varlıklara. bunları şüpheyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kripto varlık dünyasının etrafına... Gelen yeni teknolojileri, yeni girişimleri biraz daha yakından takip edeceğim ama açıkçası burada hatam az. Çünkü bunu bilemez, bunu öğrenmek çok zor, çok fazla şey gelişiyor. Bu da bana şunu getirdi. Bundan sonra daha alçak gönüllü olacağım çünkü benim tahminim bir yere kadar yürüyor oysa göremediğim büyük bir dünya var ve pek çok şirket var ve bu pek çok şirket içerisinde bazen kötü niyetli doğrudan doğruya yatırımcısını dolandıran veyahut da yanlış yönetimden dolayı aşırı mesela kavgaşlar varlıkları yaptığı için yatırım yaptığı için batan şirketler olabiliyor. Bunlar da küpto varlık pazarını etkileyebiliyor. Bunları izlemeye çalışacağım ama açıkçası burada biraz hala nasıl söyleyeyim tehlikeye açığız. Çünkü çok fazla şey gelişiyor. Evet. Ben bu dersleri çıkarttım kendime ve 3 konunun ikisine bundan sonra çok daha detaycı olacağım. Çok daha fazla veriye bakacağım. Ve buraya bir öngörü da çok daha fazla bilgiyle, veriyle ve analizle ve alternatifle ortaya koymaya çalışacağım. Çok bir iddiada bulunmadan bu da olabilir, şu da olabilir, ihtimaller budur, varsayımlar budur diyeceğim. Bu bence size için çok daha yönlendirici olacak. Çünkü bizim galiba görevimiz, işte burada yatırım hakkında, para hakkında konuşan insan olarak görevimiz sizin önünüze verileri koyup opsiyonları koyup ihtimalleri koymak. Net bir tahminde bulunup böyle olacak demek değil. Ben bunu pek yapmazdım ama orada işte bir adaya düşmüşüm. Bundan dolayı tekrar sizlerden özür diliyorum. Ve eğer özürümü kabul ettiyseniz, beni lütfen izlemeye devam edin. Pazar günü Bitcoin'in geleceğine nasıl baktığımı size anlatmaya çalışacağım. Bitcoin aslında nasıl gidiyor, bütün bu hasarlardan sonra Bitcoin neler bekliyor, uzun, orta, kısa vadede neler olacak bu konudaki öngörümü sunmaya çalışacağım. Umarım özürümü kabul edersiniz, umarım samimiyetime inanırsınız, umarım kendimi geliştirme çabama siz de biraz destek verirsiniz ve bu zorlu günleri birlikte aşarız. Her zamanki gibi eğer bu video hoşunuza gitmişse bir yorum süper olur, bir like süper olur. Yorumlarınıza da hemen cevap vermeye çalışacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.